Soru bizden 7.056, 605.7, 5.67 sayılarını toplamamızı istiyor. Sayıları toplarken her zaman aynı basamakları alt alta yazdığınızdan emin olmalısınız. Özellikle ondalık sayıları toplarken bunu yapmak çok önemlidir. Ve bunu yapmanın en kolay yolu ondalık işaretlerini alt alta gelecek şekilde sayıları toplamaktır. Hadi öyle yapalım. İlk sayımız 7.056. İkinci sayımız 605.7 ve son sayımız 5.67. Evet hepsini alt alta yazdık. Birler basamağında olan tüm rakamlar birbiriyle aynı hizada onda birler basamağında olan tüm rakamlar da diğer onda birler basamağında olan rakamların altında veya üstünde diğer basamaklarda aynı şekilde sıralanmış durumda. Hadi toplayalım. En küçük basamaktan başlamak istiyoruz. Bu yüzden ilk buradan başlayacağız. Burası onda bir, yüzde bir, binde birler basamağı. Burada 6 tane binde birlik var ve bunları diğer binde birliklere eklemek istiyoruz. Ama daha fazla binde birlik yok. Bunu iki farklı şekilde yapabiliriz. 6'yı direkt aşağı indirebilirsiniz veya 605.7'yi 605.700müş gibi görebilirsiniz. Bu ondalık sayının sağına istediğimiz kadar sıfır ekleyebiliriz. Çünkü 0 sayının değerini değiştirmez. Bunda da aynı şeyi yapabiliriz. 5 nokta67'yi 5.670 olarak yazabiliriz. Bu şekilde yazarsak 6 artı 0, 0 elde ediyoruz. Bu da 6 oluyor. Diğer basamakları da aynı şekilde topluyoruz. 5 artı 0 artı 7, 12'ye eşit. Yüzde birler basamağına 2 yazıyoruz. Elde var, 1. 1 artı 0 artı 7, 8'e eşit. Artı 6 da 14'e eşit. 4'ü yazıyoruz, elde var 1. 1 artı 7, 8. 8 artı 5, 13. 13 artı 5 de 18. Burası da 18. Elde var 1. 1 artı 0, 1. Ve son olarak yüzler basamağında 6 var. Buna hiçbir sayı eklenmiyor. Bu yüzden, bu 6'yı direkt aşağı indirebiliriz. Nokta koymayı da unutmayın. Yani bu sayıları toplayınca cevap 618.426 oluyormuş. Buna 618 tam binde 426'da diyebiliriz. İşte bu kadar.